Başarı, azim, istikrar ve büyüme. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan, farklı başarı öyküden anlatıldığı İş ve Başarı programından herkese merhabalar. Programımız başlıyor. Bakalım programımızda bu hafta neler var? Hep birlikte izliyoruz. Programımız Food İstanbul Fuarından farklı bir başarı öyküsü de devam ediyor. Somali'den Hassan Sidi Bey. Bakalım ithalat-ihracat konusunda neler başarmış. Hep birlikte izliyoruz. Merhaba, fuara hoş geldiniz. Sağol, ismim Hasan. Ee, hoş bulduk. Ee, Somali'den katılıyoruz. Ürünleriniz hakkında biraz bilgi verin. Nereden geldiniz? Ülünleri gitmelerin önde biz Somali'den geldik. Birkaç firmalarda Somali, CNRF Food İstanbul'da katılmaktayız 2020'de. Genelde Somali ürünlerimiz burada tanıtıyoruz dünyaya ihracat yapılması adına. Bildiğiniz gibi Somali'de son zamanlarda ihracat konusu bek önem vermeye başladı Türkiye yardımıyla ve bunun genelde. Bundan sonraki bizim çiftçilerimizde üretim konusunda daha ağırlık vermeye başladı. Peki kaç yıllık firmasınız? Genelde bizim firmamız 15 yıldır bir firma. Bunu da Somali'de gerek ihracat orada üretim yapıyoruz. Kaysan Koba General Kreminger olarak bizim odaklandığımız üç tane üç farklı bir ürünümüz var. Birinci ürün dediğimiz burada Frans çeşitliğimiz bir ürün. Bu üründe de genelde berfum üretimleri, Somali'de butlan bölgesi çok ağır ve fazlası var orada. Somali'de tek diyebiliriz ve Oman bölgelerde de. Vardır bunu. Merah ürünü e, normalde genelde ilaçlar kullanıyor. Biz bunu Somali'de köylerde yaşayan insanlar aslında hastaneler falan ulaşmazlar. Çünkü genelde bunu her şey ilacıdır. Ama normalde bunu firmalar ilaç yapan firmalar tarafından yapıp normal ilaçlara dönüştürüp genelde kullanıyorlar yani. Susam var. E, Susam Somali meşhurdur bir yer. E, Susam, çeşitli susamlarımız var aynı zamanda. TV8'de bize burada ziyaret ettiğinizde de tekrar teşekkür ederiz.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 Tabii ki, övünmek gibi olmasının en güzel meyveleri de Türkiye'den geliyor. Talep çok geniş, yelpaze çok geniş insanlar. Burada müşterilerimizin de sadece Türk müşterilerimiz yok. Yani Sırbut'ta geliyor, Çinli de geliyor, Afrika'da da geliyor, Alman da geliyor, Türk de geliyor. Biz burada hepsine hitap ediyoruz. Hem Alman malları, hem Türk malları, hem Arap malları. Yani Almanya'daki yaşayan azınlıkların ve çoğunluğun, Almanların da ihtiyacı olduğu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 e, müşteri patron ilişkisi değil de daha çok arkadaş biz Herkesi tanıyoruz. İsimleriyle hitap ediyoruz. Onlar bize isimleriyle hitap ediyor. Düğünlerine davet ediyorlar mesela. Düğünlerine gidiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani buradaki müşterilerle de aile gibiyiz. herhangi bir, Mesela bir e, galerici geliyor. Araba ihtiyacımız oluyor. Kendi müşterimizden alıyoruz. Hep türlü burada insanlar birbirine yardımcı oluyor. O yüzden buranın ortamı çok güzel. Aymanlı ortamının. E, bizi izleyen olursa Berlin'den de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 Gidecek yer yok, gezecek yer yok, canı sıkılan markete geliyor. İyi kötü, yani korona marketçilerin işine yaradı diyebiliriz. Ama tabii ki inşallah hastalık olmaz. Şimdiye kadar hiçbir korona vakası görmedik bizim burada. Bundan sonra da inşallah olmaz. Temennimiz bitsin korona. Çünkü e, biz de çok yorulduk. Her an tehlike içerisindeyiz. E, bu sektörü de kapatmak mümkün değil. İnsanlar nereden iyi içecek? İnşallah bir an evvel biter. Biz de kurtuluruz, dünyada kurtuluruz. Programımız Almanya Berlin'de KFS servis, Kapadokya markasıyla üstün başarılar sağlayan Mustafa Gözübek bakalım başarılarını bizlere nasıl anlatıyor? Hep birlikte izliyoruz. Esmem Mustafa Gözübek. E, Nevşehirliyim. E, 1979 doğumluyum. İki çocuk babasıyım, evliyim. Yani e, tırnak içerisinde İtalya amat olarak bir geldik. 20 yıldır bu hayat içerisinde bir şekilde e, yaşamaya çalışıyoruz. Kavsett Servis Kapadokya'yı ne zaman kurdunuz? Kavsett Servis Kapadokya 2015'in 8. ayında e, kuruldu ve açıldı. E, i̇lk süreçte tabii e, çok sevenimiz, sayanımız var. Hepsinden e, Allah razı olsun teşekkürler geliyorlar. Tabii bu az propagandası. Yani şimdi siz eğer gerçekten işinizi saygıyla ve sevgiyle ve dürüst yapıyorsanız bazı şeyleri ve kapıların da açılmaması gibi bir engelle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Hayatın içerisinde yapmış olduğum en büyük, kendime duyduğum saygı şu, güler yüzü hizmetimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, uygun fiyatlarımız. Bunların hepsini bir birleştirdiğimiz zaman müşterine memnuniyetle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da sağ olsunlar bayağı bir e, ismimiz duyuluyor KVS servis Kapadokya denildiği zaman he, yani güzel bir tabirad diye. E, gider diğer yüzlü bir tabirad diye. Dürüst bir tabirad diye. Eee alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi pandemi dönemi e, benden ziyade bütün dünyayı etkiledi, yani bütün insanlığı etkiledi. Ee, ekonomi durdu, araba, hani, e, iman atları durdu, insanlar dışarı çıkamadı. Tabi biz de dolayısıyla insanlar yani bizim burasının hani caddenin tamirhanede dönü, ana cadde üzerine bakıyor. tabii Tabi yani ilerleyen süreçte e, izleyen seyircilerimiz anlayacaktır tamirhanenin konumunu. Konu şuraya bağlıca, pandemi sürecinde burası işlek bir cadde, işlek bir caddede hiç arabanın geçmediği günler oluyordu. Düşün araba geçmediği günlerin olduğu bir süreçte araba tamirine nasıl gelsin? Dolayısıyla da bu da bizim tabii kazancımıza etki ediyor. Zor günler yaşadık. Kalsetseniz, Kapadokya, Berlin'deki yaşayan gurbetçi abilerimize, gurbetçi ailelerimize her türlü hizmeti sunuyoruz. Arabalar geldiği zaman e, herhangi bir sıkıntı da bulundukta, herhangi bir sıkıntı söyledikleri zaman e, buradan memnuniyet ayarlayacaklarını kesinlikle yaratı seviyoruz. Üstün hizmet anlayışımız, Viler yüzlü ekibimizle ve ben yaptığım işin arkasında olmakla beraber bütün herkesi Kavsat Servis, Kapadokya'ya, Prodüç 122 122'ye, 13.409 e, potensiyalli e, olan Reinicon'da bulunan tamirhaneme bütün herkesi beklerim. Bizi tanıyın. Tanıdıktan sonra e, kesin bizle de devam edeceğinize inanıyorum. Programımız, gıda sektöründe farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. 2011 yılında Türkiye'den Almanya'ya gelen Cem Bingöl, Burger Root markasıyla bakalım başarılarını bize nasıl anlatıyor. Hep birlikte izliyoruz. İsmim Cem Bingöl. 30 yaşındayım. İzmir'den geldim. 2011 yılında e, Almanya'ya geldim. Şu an e, restoran var, hamburger ve pizza üzerine. Temelden gidip şey öğrendim. E, dükkan açabileceğimi sanmıyordum yani, yani olmayacak bir şey yoktu yani başarabileceğimi düşünüyordum. Bugünlere geldik şu an. İnsanlara yemek konusunda iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. E, genelde ticaretle uğraşıyordum. Bu altyapının temeli oldu bu insanlarla e, bağlantı, kontak konusunda ama gastronomiyi kesinlikle düşünmüyordum, e, nasip böyleymiş. Ama orada çok küçük yaşlardan beri e, aileme yardım ettiğimden orada biraz tecrübem oldu. E, bu oda bana bu zam bugünlerde faydası var. Yani en e, iyi malzeme, en iyi şekilde nasıl sunabileceğimizi e, öğrendikten sonra bunu gerçekleştirdik. 2017'nin e, birinci ayında e, ilk iş yerimizi açtık. Burger Root Spandau bölgesinde Berlin'in. E, burada e, basarı ulaşınca, yani müşterilere karşısında memnuniyet sağladıktan sonra e, yanımız yan tarafımızda e, Pizza 2018'de 2018'le açılışını yaptık. E, şu an 2020 yılında da e, Burger Root 2'yi e, açtık. E, hizmet sunuyoruz. Burgarut 2 e, Kudam Burlanstraße e, 157'de. Dükkanı kurduktan sonra e, ilk, ilk sene e, tek başıma çalışmak zorundaydım. Ne bileyim e, hastalanma veya e, yorgunluk diye bir seçeneğim yoktu. Burada ilk başta o e, zorluk baya bir zorluk var tabii ki. Bir başarıya ulaşmak için hiç kimse kimseye getirip eline rahat bir şey vermiyor, yani her şeyin bir zor yanı var. Ee, yani benim tavsiyem şu aralar zaten bu pandemi döneminde böyle bir şey başarmak çok zor. Öyle bizim gibi insanlar Türkiye'den geldiğinde tanımadığın bir ortamdasın. Dil, dil sıkıntısı var. Ee, maddi olarak da çünkü paraya ihtiyacım var. Bir kimse yardım etmiyor yani Türkiye gibi değil burası, hiç çoktan Türkiye'de yani aç kalmasın burada ama kimse şey yapmıyor yani böyle elinden tutmuyor. O yüzden dükkan biraz daha değerliydi benim için. Hani kimseyi aslında dükkana girip çalıştırmak da istemiyordum. İlla ki ben yapmak istiyordum ki o yemeği kendi yediğim şekilde müşteriye vermek istiyordum yani. Benim yemediğimi başkası da yemesin isterdim ben. Çünkü takıntılıyım, yemeğin heyecanlık olması konusunda. Türkiye'deki insanlar burayı farklı düşünüyor olabilirler, daha rahat çalıştığını veya daha çok para kazandığını düşünüyor olabilirler ama söyleyebilirim şey Türkiye'de burası da çok farklı yani burada daha çok çalışman lazım, daha mantıklı hareketler yapman lazım, öyle bir şeylere sahip olabilirsin yani bunun güzel yanı kimsenin sana yardım etmeden bir yere geldiğinde onu kendi emeğinle kendi alıntılıyla kazandığında. O daha bir keyif oluyor yani pandemi döneminde e, bizim fazla bir etki olmadı aslında biz zaten evlere servisimiz vardı bir de e, gel al e, olayı var gelip müşterilerimiz gelip alıyor dükkanları e, ilk kurarken diğerlerinden farklı olmasını istiyorum e, biraz daha böyle Amer ahmurgerin Amerika'dan geldiğinden dolayı biraz Amerika tarzı olması için biraz daha, daha atmosfere daha değişik ortam oluşması için kendi dizaynlarımla, kendi düşüncelerimle bu tarzlarda yaptık. Klasel Strasse'deki iş yerimizde daha önce dediğim gibi burger konusunda hizmet veriyorduk. Tabii bunu etli, etsiz, vegetarist, vegan ins, yiyenler için de hizmetimiz var. Müşterilerin memnun olmasından yanayız. para konusunda şey sıkıntımız yok, hani bir beklentimiz yok, öyle bir e, sorun yasatmıyoruz insanlara. Her konuda e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için e, biraz hırslı olmanız lazım. E, bunu bu hırsı hiçbir zaman elinizde kaybetmemeniz lazım. Bu e, uzun zor bir yolculuğa çıkacaksın.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 Yani zorluklarla devam ettim tabi e, Almancam yok Bu Almancam olmadığı için Çok zorluk çektim yani e, Hem imalatanım vardı Hem dört tane satış yerim vardı Satış yerim vardı e, Çay bahçesi Açtık e, Çay bahçesi vardı e, Çay bahçesinde Semavar çay Nargile Gözlemeyi aşağı yukarı Berlinde ilk defa gözleme Çay bahçesinde de Yani Almancam olmadığı için de battım yani. Arkasından e, arabanın birisi kaza yaptı. Yani hep e, geri gitti, iftaz ettim yani. Yılmadım. E, 2008'den sonra e, sağlık sorunlarım çıktı. Sağlık sorunundan sonra... Ee, tekrar çalışmaya başladım. Ee, Kölüm Berkaya'ıma fırını açtım. Bir sene orada çalıştım. Kendimi açtım yani fırını. Burada işçi bulamadım ben çalışmak için. İşçi bulamayınca e, sorun çok oldu. Çevrem Berlin'de olduğu için tekrar gelip Berlin'e döndüm, kapattım.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 Kendisi gelip buradan sipariş alıp gidebiliyor. Kendimizde yufrağ yapıyoruz yani. Peki Berlin'de şu anda kaç dükkanı dağıtım oluyor? Şu, tam sayı olarak 15-20 tane dükkan, yani dağıtım yerim var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 izaj Murat Üstünel. Göz kanseri konusunda doktora yapmış, farklı başlarda imza atmış örnek bir insan. Hep birlikte izliyoruz. 1981 senesinde Şöneberk'te doğdum. 3 yaşımındayken Kreuzberg'e taşındık ailecek. Bu Kreuzberg'de büyüdüm. 1994'te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 Çünkü e, hem kimya olup hem de e, gerçek hayattan bir sıkı bağlantısı var, insanlardan bir ilişkiniz var. Dolayısıyla e, öyle başlayıp eczacı olarak da e, bitirdim. 2006 senesinde e, üniversiteyi bitirdim. Ama eczacı olabilmek için son et senesinde bir sene e, gerçek hayatta çalışmanız gerekiyor. Ben de eczanede çalışmaya karar verdim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 Ezanede çalıştım birkaç saatliğine. Bugüne kadar hiç ezanedeki hayatımdan kopmuş değilim yani. Doktorama yaptım ben. 2008 senesine başladı. Aktif bir şekilde 2013'e kadar çalıştım. Sonra 2015'te de doktor ünvanını aldım. Peki doktor ünvanını aldıktan sonra hı hı. ne değişti hayatınızda? Ne değişti? Ne değişti? Bayağı çok şeyler değişti yani şimdi ben doktora yaptığım süresi içerisinde sadece bir ünvan için çalışmadım. Hayattan büyük ders aldım yani hayat bana çok şeyler öğretti yani insan bilgisinden, insanlarla olan irtibatı, konuşma. Çalışırken, ünvanını yaparken gerçek hayatı tanıdım yani. İnsanlarla olan irtibat ilişkileri falan böyle. Ondan sonra Doktora yaparken aynı zamanda asistanlık da yaptım. Öğrencilere misalin seminer verdim, ders verdim, kimya pratiklerinde asistanlık yaptım, böyle. Çok şeyler öğrendim yani. İşinizde en çok hoşunuza giden şey nedir?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 Bir iki video yapmıştım böyle. Baktım çok e, ilgi alanı e, büyüyor, baya e, ilgilenen oldu. Bu da beni çok motive etti. Dolayısıyla küçük videolar yapmaya başladığım zamandan korona hakkında bilgiler verdim. Ama e, şunu da demek istiyorum, insanları tabii ki baymak istemiyorum. Yani şimdi bir ezacı olarak.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 Boş zamanlarınızda ne yaptığınıza gelecek olursak o konuda biraz da bahsedebilir misiniz? Kendiniz hakkınızda. Ee, çok sosyal bir insanım ben. Futbol takımda oynuyorum yani. Aynı zamanda o takımın kaptanıyım ben. Ee, Antrenmanlara çıkıp pazar günleri maçlarımız oluyor. O e, takımda ben yaklaşık 5,5 senedir aktifim. Bundan ziyade insanlarla beraber olmayı, arkadaşlarla beraber olmayı çok severim yani.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 Örnek insanların yer aldığı İş ve Başarı Programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya çok farklı konu ve konuklarla buluşuncaya kadar hoşçakalın.